Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. E, bugünkü videomuz Tüfek nasıl alınır ile ilgili belgelerinde neler isteklerle ilgili video paylaşım. Bu konuda ben çok araştırma yaptım. Bazı şeylerde pek e, açıklık gelmedi bana. Daha detaylı araştırdım ama bulamadım video. Onun için biraz detaylı araştırayım dedim. Ve sizlerle paylaşayım dedim. Önce tüfek almamız gerektiğinde e, Yivli veya Yivsiz onların yavratları farklı oluyor. Biz tabii Yivsiz aldık. Yivsiz alt için 4 adet vesikalık fotoğraf e, sabıka kaydı. Bunu gerçi karakoldan da çıkartabiliyorlarmış. Oradan görebiliyorlarmış. E, sağlık raporu aile hekimine gidiyorsunuz. Oradan e, hastaneye gidiyorsunuz. Hastanede bir hekimlerden geçiyorsunuz. Onlardan imza aldıktan sonra e, karakola gidiyorsunuz. Pardon, karagoldan önce e, vergisini yatırıyorsunuz, 54 lira, Ay, 5 yıl ge geçerli, ondan sonra vergi yoktur kağıdı alıyorsunuz, hani var, vergi borcu yoktur kağıdı, onlarla birlikte tek karagola gidiyorsunuz, karagolda size kağıt imzalatıyorlar, bunlar diyorlar bir hafta içerisinde ka e, kaymakamlar bildirecek, kaymakamlılıktan sonra siz tekrar silah al alabilirsiniz diyorlar. Ee, gerçi kaymakamlığı durumunda herhangi bir şey olursa, pislik olursa alamıyorsunuz. Onu araştırmaya giriyorlar tekrar Sin ve ailenizi araştırıyorlar. Ee, biz karakola bildirdik. Silah alıcımız adayıyız. Bir hafta sonra bize kağıt gönderdiler. Kağıdımız ee, kağıdımızı almaya gittik. Bir takım kağıtlı imzalattılar orada silah almak istediğimizi. Ondan sonra bize şey verdiler. Silah alabilir. Diyorsunuz atfe alabilir belgesi verdiler. Onunla birlikte A bayısına gittik. A bayısına tüfeği aldığımızda şu şekilde bir kağıt verdiler bize. Şu şekilde. Bozkurt A bayısından almıştık. Şu şekilde bir kağıt Şurada var. Şurada Selin'e basıyorum onu göstermeyeyim. Nasıl kalibre? Biz ne almışam? Aslan Escort pompalı aldık. Pompalı altı 12 kalibre. Seri numarasını falan yazıyor burada. Bununla birlikte tekrar taragada gidiyorsunuz. Karavalda size ee, seri numarasını, numarasını ruhsatı geçiriyorlar. Bu şekilde evlatlarınız hazır oluyor. Şu şekilde. Bununla birlikte seri numarasını falan yazıyorlar buraya. Ondan sonra size ruhsatınızı veriyorlar. Ve tüfeğinizi size geçmiş oluyor. Bu şekilde 5 yıl bu şekilde kullanabiliyorsunuz. 5 yıl sonra tekrar evrak hazırlamak gerekiyormuş. Yenilemek gerekiyormuş. Borcunu, vergi borcunu yatırmak gerekiyormuş. Bunu bilmiyordum. Bunu da karagolda öğrenmiş oldum. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu tip videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı da unutmayın. Teşekkür ederim.